258-108-132-6-986-86, Bitcoin e 19.293'e bir düşüşle kapattılar. Türksel kuvvetlerinin Rübnan'daki görev süresinin bir yıl uzatması AKP, CHP, MWİ partilerinin oylarıyla kabul edildi. Rusya'nın Kiev'deki saldırılarda İran'ın şahit 136 kutuzronlarının kullandığı iddialarına Kremlin'den yalanlama geldi. Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasına bilan çoğarlaşıyor. 13 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. alandı. Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı. Harcadığı parayı duyanların ağzı aç kaldı. CHP sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için anayasa mahkemesine başvurdu. Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı. Dava ettiği gencin babasını öldürdü. Galatasaray Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı. Olimpiyat elemelerinde bahşetsiz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirlendi değerli izleyenler ve bu haberimizle gün özetinin sona geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın